Şimdi artık yürüyor, o patlayış noktasına. Bu tersine sayan saat var ya. Geri say. Geri say. Geri saymadan şimdi dünya. Evet. O Kuvayt'ın işgalinden itibaren geri saymaktadır. <gülüyor> Lakin şimdi Ta Ramazan'ın sonuna kadar. Büyük hareket olamaz. Ramazan'dan sonra on gün içerisinde eğer fevkalade bir hadise zuhur ederse arkasından harp muhakkaktır. Şimdi oraya kadar hazırlık olacaktır. Bilmiyorum bu senenin çünkü olacaksa büyük harp muhakkak şevvalde başlar. Muharrem'de biter. Üç aydır. Lakin üç ayın tahribatı dünyanın kurulmasından bugüne kadar gelmiş olan bütün efendim, yapmış olduğu zarardan, tahribattan kat kat kat, kat kat kat kat kat kat 70 kat fazla olacak. Gerek ervah cihetinden, insanların ölümünden, Efendim yıkımından hepsi toplu ya olmuş olan muharebelerden yetmiş defa fazla olacak. Bu merhameti kubradır. Çok sürecek. Üç ay. Çok sürmesi yok. Üç ayda üç biter. Dün üç ay bitiriminde Hz. Mehdi gelir. Evet. Muharebeyi kimse durduramaz. Hazreti Mehdi alaihi s evet. Ne Türkiye kalır, ne Suriye kalır, ne İrak kalır, ne İran kalır, ne Rus, ne Amerika, ne İngiltere, ne Fransa, ne Almanya, ne Japonya, ne Hin, ne Çin, ne Malezya, ne İndonezya, ne Afrika, ne Amerika, ne Asya. Üç ay. Üç ayda ondan sonra tekbir aldım Hazreti Mehdi al-i olduğu yerde kalır. Belki kuvvetle çıkarsa çıkmaz. Çıkmış. Çıkmaz. O bir yani. o ya. Uzak yakın yok şimdi. Allah'ın himaye ettiğinden, muhafaza ettiğinden ma'da kimseye kurtuluş yok. Uzak yakını yok şimdi. Hepsine tehlike var. Bütün insanlar tehlikenin altındadır. Ancak Cenab-ı Hakk'ın koruyacaklarının isimleri yazılmış. <gülüyor> Onların üzerine melaike de tayin olur. Onları gözetir, geleni geri çevirir. Çok böyle. Baktıklar vakit çok evliya insanların bazılarını böyle kafes gibi görüyor, vücutlarını üzerine ne kadar boşun gelse o deliklerden aralıklardan geçer ona dokunmaz. Ama Himalaya edilmeyecek, yedi kat yerin altına saklansa orada bulacak. Muharebe olmayacak değil, muharebe olacak. Ama işte o vakti Mehmet'im'den sonra şevval terel ahval demiş Muhyiddin i̇bn Arabi Hazretleri. Şevvalde çok korkulu hadiseler meydana gelecek, göreceksiniz. Muhyiddin Arabi Hazretleri istihracında beyan etmiş onu. Şevval zilgade zilhicce. Muharrem'de tekbir alırsam Hedi Ali çıkar. İnsanlığın başına bela olan teknoloji kapanır. Teknoloji devresi kapanacaktır. O vakit Kudretullah ile mucize yoluyla Cenab-ı Hak bu dünyayı tekrar mamur edecek. Şimdiki mamuriyet harabiyete dönecek. Ondan sonra bir mamurluk gelir 40 sene ki bütün dünya kuruldu kuralı, öyle mamırlık görmemiş, öyle saadet görmemiş, öyle nurlu günler görmemiştir dünya. Cennetten bir kıta yapar o zaman dünyayı, kırk sene.